Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat için çok iyi geçiyordur. Bakın son günlerde Türkiye'de insanlar enflasyonun, Türk lirasındaki enflasyonun deli gibi kontrol edilmez şekilde yükselmesinden dolayı paralarını bildiğiniz gibi dövize kaçırıyorlar. Bunlardan bir tanesi dolar, bunlardan bir tanesi euro olarak iki ana kısmı ayrılıyor. Ama ben bir dostunuz kardeşiniz olarak burada insanların hata yaptığını düşünüyorum. Şu anda fiyat money denilen yani hiçbir şekilde değere endekslemeden basılan kağıt paraların son covid önlemleriyle birlikte değerini kaybettiğini hükümetlerin... Aydeta kağıt parayı matbaada basarak enflasyonlarını uçurduğunu bu her ne kadar Avrupa ve Amerika'da şu anda çok da sert hissedilmese de yavaş yavaş burada sorunların artacağını düşünüyorum ve kardeşiniz olarak burada Amerika'nın geleceği dünya ekonomisinin geleceği nerede bizi gerçekten büyük bir kaos mu bekliyor ekonomide yoksa buradan bir çıkış yolu var mı? Biz tam olarak nasıl önlem alırız, nereye odaklanmamız lazım? Oraya e, odaklanacağım şimdi. Size onu paylaşacağım. Gümüş'ten bahsetmek istiyorum. Takipte kalın. Sevgi merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Bu fotoğrafı dağın mekanındayım. Arkadaşlar son 100 yılda dünyaya ekonomik olarak damga vuran sadece bir ülkeden bahsedebiliriz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunun sebebi ise tamamen serbest piyasaya bırakılmış bir özel sektör. Tamamen verime odaklı, kâra odaklı bir özel sektör. Ve devletin çok da fazla regülasyonlarla uğraşmadan bu piyasayı sonuna kadar önünü açması. Global çapta yeni marketlere ulaşma stratejisi. Daha sonradan Japonya, daha sonradan Çin. Amerika'nın yaptıklarını yapmaya çalıştı ve çok ciddi sıçramalar sağladı. Ama bugün giderek görüyoruz ki Çin'in daralması, Çin'deki tıkanıklık, Japonya'nın son 15-20 yıldır ekonomik olarak tıkanmış olması Amerikan ekonomisinin özel sektörünün biraz da eşsiz olduğunu gözlemliyor. Şimdi videonun başında söylediğim gibi dolar, euro benzeri fiyat maniler gerçekten değerini kaybediyor. Çünkü buranın yöneticileri, Amerika'da FED, Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası bu para birimlerini çok ciddi şekilde enflasyona uğrattılar. Yani olmayan bir parayı bastırarak neredeyse enflasyonu 2-2,5 kata kadar çıkartarak paraların değerini adeta hiç ettiler ve bunları halka çalışmayan siz yeter ki evinize oturun diye evlere tıkıştırdıkları insanlara dağıttılar. Bazen işte fabrikalara veya bankalara büyük işletmelere dağıttılar bazı noktalarda. Ama işte bu karşılıksız basılan para sonunda bu paraların da yavaş yavaş patlamasına neden oluyor. Görüyorsunuz zaten Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da enflasyon buçuklarda çıkmaya başladı bile ki bu bana göre kontrollü açıklanan veriler. Durumu Amerika tarafından baktığınızda daha da vahim olduğunu görürsünüz. Şimdi Türkiye'deki arkadaşlar şunu düşünüyor ya do dolar değer kazanıyor Türk Lirası karşısında. Biz paramızı dolara çevirip bekletirsek paramızı koruruz. Hayır abi dolarınız evet Türk Lirası'nda yani Türkiye'deki hükümet Merkez Bankası'nda çok daha fazla para bastığı için FED'den veya Avrupa Merkez Bankası'ndan ve TL'nin hacmi, kullanım alanı daha daraltılı olduğu için çok fazla aynı Venezuela, Arjantin'den fazla değer kaybettiği doğru. Ona göre biraz daha Türk lirasına göre paranızın değerini dolar aldığınızda kurduğunuz doğru. Ama bu paranızın değerini %100 koruyorsunuz anlamına gelmez. Benim burada tavsiyem ve gözlemim şu olacak. Arkadaşlar Amerika özel sektörüne Gerçekten iyi şirketlere, Amerika'daki enerjiye, ahlaka, iş kültürüne, üretim kültürüne güvenmek uzun dönemde, orta dönemde her zaman kazandırır. Çünkü buradaki insanların üretim ve çalışma ahlakı, ihracat ahlakı eşi benzeri yok. Çin gibi değil. Çin'de de çok ciddi çalışkan insanlar var. Türkiye'de de var. Ama bunların vizyonu, bunların hükümet tarafından yarın öbür gün alaşağı edilememe, veya edilme olasılığı her şeyi değiştiriyor. Amerika'da hükümet böyle kafasına göre özel sektöre bulaşamaz. Hükümete herkes haddini bilir. Hükümet neye bulaşıp bulaşmayacağı konusunda haddini bilir. Çin'de ise öyle değil. Alibaba örneğini biliyorsunuz. Dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi. Amazon'la piyasa değerinin eşdeğer olması lazım. Ama Alibaba'nın CEO'su, kurcusu Jack Ma'ya yaptıkları garip, Hareketler, adamı ortadan kaybettirmeleri, Çin marketine olan güveni mahvetti. Aynı şekilde Çin'de eğitim sektörü, online eğitim sektörü booming yapıyordu bundan bir sene öncesine kadar. Ama Çin birden bir regülasyon yaptı ve bütün sektörü mahvetti adeta. Didi diye bir stok e, hisse senedi, e, Uber'in rakibi olacak bir hisse senedi Amerika'da borsaya açıldı. Sonra Çin hükümeti hayır açılmasını istemiyoruz diye iptal etti. Sonra burada sıkıntılar giderek bili, ne oldu belli değil. Buraya yatırım yapanlar yalan oldu. Yani Çin o kadar fazla özel sektörüne müdahalede bulunuyor ki o kadar çok özel sektörün çıkarlarını kendi komünist hükümetinin çıkarlarından daha aşağı görüyor ki garantisi yok. Ama Amerika'da böyle değil. Amerikan business'ı her zaman büyümeye devam etmek zorunda bunlardan birincisi Amerika'ya başına çok büyük bir felaket gelmediği sürece bunlardan ikincisi Amerika'da çok ciddi bir enerji sıkıntısı olmadığı sürece bunlardan üçüncüsü Amerika'ya bir nükleer atom bombası atılmadığı sürece Amerikan özel sektörü aldır aldır çalışmaya aldır aldır yardırmaya devam edecektir Peki şimdi Türkiye'de oturan arkadaşlar olarak şunu düşüneceksiniz Serkan Tamam buraya kadar anlattın. Ne yapacağız abi? Nedir olay? Ne tavsiye ediyorsun? Benim tavsiyem şu. Böyle anormal durumlarda bazen biraz anormal kararlar almak lazım. Dünyanın geldiği yerleri, geldiği faydaları odaklanıp doğru şeylere yatırım yapmanın mantığını aramak lazım. Gümüş benim en çok sempati duyduğum asetlerden bir tanesi. Hiçbir zaman değer kaybedeceğine inanmıyorum. Her zaman global değerini koruyacağına inanıyorum ve altın gibi çok fazla değeri yok. Yani e, bozdurmaya çalıştığınızda bir körünçü olarak kullanmaya e, çalıştığınızda altın gibi bir gramını veya cebinize tuttuğunuz 100 gramının size büyük bir çalınma riski oluşturacağı bir ortamdan bahsedemezsiniz. Bir külçe, e, e, bir külçe 100 gramlık veya 1 kiloluk e, gümüşün parasının ne olduğunu bugün girip kendiniz bakın ve gözlemleyin. Gramının 24 e, dolarlarda olduğu bir ortamda e, çok da size risk oluşturmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar diğer olay ise bakın e, her ne kadar fütüristik gel, ge, gelebilir. Ama Amerika'da arsa almak uzun dönem için bahsediyorum. Bizneslere yatırım yapmak Amerika'da tabii ki daha iyidir. Orada gerçekten güvendiğiniz, kumar olarak değil, güvendiğiniz ve büyüyeceğine inandığınız. işte Apple gibi, Costco gibi e, anlatabiliyor muyum? Böyle long term'de size kazanç elde edeceğe garanti olan şeyler, co-part gibi hisse senetleri, iş modellerine yatırım yapmanın dışında Amerika'daki bir arsaya yatırım yapmak bana çok doğru geliyor. Niye biliyor musunuz? Dolar değer kaybetse bile, alım gücü doların düşse bile Amerika'da arsalar hükümetler tarafından kopyalanamayacağı için, yani arzı sınırlı bir ürün olduğu için her zaman değerini kaybediyor. Bakın geçmişte benim yayınladığım bir video var. Açın o videoya bakın. E, Texas'ta arsa aldım. Buraya ne yapayım diye bir video çekmiştim. Kısa bir video. Oraya yorumlar arada gelir arkadaşlar. Youtube'da arayanlar falan bulup Ne kadar oldu o arsayı? Yani 2-2,5 iki, iki sene falan oldu zannederim. E, Teksas'taki çok ciddi booming de, emlak patlamasının da sebebi var. 2-2,5 e, iki, iki senede o arsanın değeri %250'ye yakın dolar bazında artış gösterdi arkadaşlar. Bu inanılmaz bir rakam. Yani bor hem bu kadar garanti ve risksiz olup hem bu kadar yükselen bir aseti yakalamanız çok zor. Doğru yerde yatırım yaparsanız Amerika'daki kazançlar, emlak kazançları, business kazançları, arsa yatırımları işte size böyle kazançlar elde edebiliyor. Ve şunu söyleyeyim. Futuristlik gelmesin bu olaylar size. Tekrar ediyorum. Amerika'da ECR'ı yani yaklaşık 3.7 dönüm, 4 dönümü 1000 dolar olan yerler var. Midwest'te, biraz Nevada çöllerine gittiğinizde 10 ekrını 5-10 bin dolara bulacağınız yerler var. Bunlar size hemen para kazandırmaz. Bunlar size buraya ev kurayım, bina dikeyim, gökteren dikebileyim diyeceğiniz yerler değil. Ama bunlar sizin paranızı Amerikan sektörüne paralel şekilde değerlendirecek ve hiç risk yapmadan orada tutacağınız az vergilerle tutacağınız şeyler. Şimdi Amerika'da emlak yatırımı yapmanın kötülüklerinden bir tanesi şudur. Çok ciddi vergisi vardır. Ya Bir ev aldığınızda, 1 milyon dolarlık ev aldığınızda 50-60 bin dolar yıllık vergisi vardır bunun arkadaşlar. Teksas'ta falan. Fakat arsa aldığınızda, şehrin dışında arsa aldığınızda, tarım arazisi aldığınızda ve buraya bir çiftçiye kiraladığınızda, aynı benim Teksas'ta yaptığım gibi, burada arkadaşlar vergi ödemiyorsunuz. Ödeseniz bile çok komik vergi ödüyorsunuz. 40 dolar, 50 dolar yıllık vergi ödüyorsunuz. 500 bin dolarlık yerlere. İşte bu yüzden bunun değerini, ipuçlarını size fazla veren insanların olacağını zannetmiyorum. Türkiye'de bir kardeşiniz olarak benim tavsiyelerime kulak asarsanız fayda göreceğinizi düşünüyorum. Bakın, ben Amerika'da kendi emlak yatırımlarım için real estate lisansı aldım. Yani emlak lisansı aldım ve emlak yatırımlarımda emlakçıya komisyon ödememek için bunu yapıyorum. Yakın zamanda şöyle bir şey planlıyorum. 100 bin dolarlık bir ev düşünelim. Bu 100 bin dolarlık evi 4 kişi olarak alıp yani 25'er bin dolardan alıp bu 100 bin dolarlık evden gelecek... Aylık 1000 dolarlık karı paydaşlara payı kadarıyla yani 125 250'şer dolar olarak her ay ödemeli bir gelir modeli düşünüyorum. Ama bunun için sizin ne düşüneceğiniz de önemli. Yani yakın arkadaşlarım çevremden bunu ta talep edenler var. Ama bunun skalası büyük olması lazım ki ben de enerjimi buraya vermek için bir sebebi olsun. Yani 5-10 evden değil de daha büyük bir e, gayrimenkul, girişimi çıkartmaktan bahsediyorum. İşte burada bunu, bu girişim hakkında fikirleriniz varsa lütfen alta yorum yapın. Belki hatta bu konuda talebiniz veya böyle bir şey ılımlı bakarım diyorsanız yorumlarınızı yapın. Özel mesaj atın. Twitter'da veya e-mail yollayın. Bir tartışalım, görüşelim bu konuyu. Takipte kalın. Bu videoları ve bu konuları daha yakında konuşmaya çalışacağız. Sevgiler, saygılar.